Çok önemli bir konuyu size sormak isterim. Yani dünya genelinde olsun, ülkemizde de olsun. Evli ama mutsuz. Ee, kız arkadaşı var, mutsuz. Başarısı var, mutsuz. Başarısız, mutsuz. Yani kısaca günümüz insanı ta çocukluktan başlayarak, ergenlikte artarak, yetişkinlikte daha da yükselen bir grafikte depresif ruh hali var. Yani depresyonda çoğu kişi. Evet Öncelikle biz e, depresyonun e, dost haline getirmek, depresyona girenleri çıkarmak için e, dostumuzu mu diyeyim, düşmanımızı mı diyeyim bir tanıyalım. <gülüyor> Depresyon nedir? Depresyon kişinin duygusal, bedensel ve ruhsal olarak ...çökmesi durumudur. Bu evet. çökmede insanlar aslında... ...nereden nasıl yap, e, bir tamir yapabileceğini farkında değiller hocam. Bununla birlikte eşlik eden umutsuzluk ve karamsarlık hissiyle e, devam eden bir süreç depresyon. Evet. Kişiler depresyondayken bunlar çalışmaz. Ve e, bu reaktif durumda olmaz hocam. Evet. Hı -hı. Bununla birlikte biz e, devam eden bir süreç daha vardır. Somatizasyon yani vücut olarak artık psikolojik nedenlerin vücuda vurması şeklinde. Fiziksel etkileri. Kesinlikle. Baş dönmesi, bedende ağrılar, midede rahatsızlık, çok derecede görülen depresyonun somatizasyon yani fiziksel olarak insanların bedenine yansımasına bir örnek olarak verebiliriz hocam. Yani depresyon böyle nasıl bir virüsmüş, müdahale etmediği, girmediği yeri. psikolojinin gripi diyoruz. Gribi, diyor <gülüyor> gribi. Evet, evet. ruhsal bir grip evet. yaşıyorlarsa insanlar anladığım kadarıyla Kesinlikle. ciddi bir yılgınlık, çökkünlük, bezginlik, evet. mutsuzluk, hatta baş ağrısı, affedersin kıç ağrısı <gülüyor> ve bütün bedeli etkileyen bir virüs. Peki.